Merhaba arkadaşlar, şimdi size sık sık duyduğunuz iki kavramdan bahsedeceğim Bunlardan biri değer kaybı, diğeri ise amortisman Şimdi bu kavramları dilerseniz hem benzerlikleri hem de farklılıklarıyla anlatmaya çalışalım Bir önceki örneğimizde değer kaybını işlemiştik, dilerseniz kısaca önce onu hatırlayalım Diyelim ki sıfır döneminde 60 bin liraya bir kamyon aldık Ve bunu masraf olarak göstermek yerine yani 60 bin lirayı şuraya yazmak yerine onu sermayeye eklemiş olduk 60 bin lira bir varlığımız oluştu bu durumda Bu arada unutmadan şunu da belirtmek istiyorum Bu durum sıfır döneminin sonu ya da birinci dönemin başlangıcı için geçerlidir Şimdi, bu kamyonu kullanacağımız için masrafımızı belirli bir döneme yaymış olacağız Birinci dönemde kamyonun değerini 20.000 lira indirelim ve kamyonun ömrünün de 3 yıl olduğunu düşünelim Şimdi burada ne yapacağız diye düşünmeye başlamış olabilirsiniz Tabii ki sabit amortisman uygulatacağız Dilerseniz bir de güzel adlandırma yapalım, yani değer kaybına uğratalım Kısaca kamyonun bedelini ömrüne bölelim Tabi daha farklı yollar da var, mesela ilk yıl daha fazla değer kaybettiğinizi düşünebilirsiniz Ama unutmayın bizim kullandığımız yol en basit yol Ve birçok şirkette böyle yapıyor zaten bunu da bilmelisiniz Şimdi nasıl uyguladığımıza bakalım ve böylece konuyu daha iyi anlamış olacağız Doğrudan sabit amortisman uygulandıktan sonra kamyonun değerini 20.000 lira indiririz ve indirdiğimiz bu değeri o yıl masrafa yazarız ve bu gerçekten de bir masraftır. Ne oldu? Böylece 1. dönemin sonunda kayıtlarda değeri 40.000 lira oldu. 2. dönemde de kamyonun değerini bir kez daha 20.000 lira indiriyoruz. Yani ikinci dönemin sonunda masrafa 20 bin lira daha yazıyoruz Şimdi kamyonun değeri ikinci dönemin sonunda muhasebe kayıtlarında 20 bin lira olarak görünecek Sonra üçüncü dönem gelir beyanımızda bir kez daha 20 bin lirayı masraf olarak göstereceğiz Eğer yeni bir kamyon almışsak bu kamyonu da kayıtlardan düşeceğiz Şimdi muhasebe kayıtlarında görünen değerine bakalım Evet bu değer 0 oldu Artık işe yaramayacağı için burada değer kaybı söz konusudur diyebiliriz İşte biz buna değer kaybı diyoruz Evet unutmadan bu kamyonumuzu kullanabilmek için bir de Ruhsat bedeli ödemeliyiz Bunu da belirtelim Şimdi ruhsat bedelini yazalım Burada ruhsat bedeli 4000 lira olsun ve biz bunu ödemiş olalım Şimdi bunu 4 yıl boyunca kullanacağımızı düşünürsek, dolayısıyla 4000 liralık masrafı şuraya yazabiliriz. Fakat bu durum gerçeği yansıtmaz çünkü bedelin tümünü o dönemde kullanmayacaksınız, 4 yıl içinde kullanmış olacaksınız. Bir kez daha ruhsat bedelini varlıklarınızın arasında göstererek bu masrafa amortisman uygulayacaksınız. Matematiksel olarak hepsi aynı. Ben bunu 4 yıl boyunca kullanıyor olacağım Aslında her yıl 1000 lira, dolayısıyla 1. yıl ruhsat bedeline 1000 lira amortisman uygulayacağız Şimdi kayıtlarımızda ruhsat bedeli 3000 lira olarak görünecek Sonra 1000 lira daha amortisman uygulanacak ve değeri 2000 liraya inecek 1000 lira daha amortisman uygulanarak Dönemin sonunda değeri 1000 lira olarak kayıtlara geçirilecek. Geldik 4. döneme. Bu 4. döneme geldiğimizde 1000 lira daha amortisman uygulanacak ve ruhsat kayıtlardan düşecek. Bu sebeple yeni bir ruhsat almam gerekecektir. Bunlar matematiksel olarak ve felsefi olarak baktığımızda aynı şeyler bunu unutmayalım. Masrafları tek kalemde gider olarak göstermek yerine, sizin bir kullanım süreniz olacağı için, masraflarınızı kullanım sürenize dağıtmak isteyeceksinizdir. Zannedersem şimdi ikisi arasındaki fark daha da belirginleşti. Demek ki değer kaybını sabit varlıklar söz konusu olduğunda uygulayabiliyormuşuz. Örneğin bina, kamyon ya da araç gereç gibi varlıkları değer kaybına uğratabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Sabit olmayan bir varlık ya da finansal bir varlık söz konusuysa ya da daha az maddi bir varlıktan söz ediyorsak bunlara amortisman uygulayabiliriz. Bu durum varlığın maddi olup olmamasıyla ilgilidir. Dolayısıyla bir ruhsat bedeli ya da başka bir ücretse ya da fikri bir mülkiyetse onun bedeline amortisman uygulayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.